Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz. Şimdi yine bir kronik sorunlu cihaz inceleyeceğiz sizinle. Cihazımız Macbook Pro 2016-2019 arası. modellerde A1706, A1707 ve A1708 modelleri. Bu cihazlarda arkadaşlar cihazımız zamanla oluşan kronik bir sorunu var bu cihazlarda. Ekran açılıp kapanırken ekran ışığı geliyor gidiyor veya hiç gelmeye de biliyor. Ama arkada bir karanlık görüntü görebiliyorsunuz. Bu cihazlardaki sorun arkadaşlar ekranın, anakartlar ekrana görüntü ileten kablo ile alakalı. Yani şu kablo göstereyim ben size. Bu kablo çok hassas, ince bir kablo ve zamanla açıp ürünün açılıp kapandığı zaman zaman oluşabilen bir problem. Bu kablolarda kopuk oluşuyor ve ee, ekran görüntü kesiyor, ee, ekran LED'ini kesiyor. Ee, bunu arkadaşlar normalde ekran değişimiyle çözebiliyor ama biz bunu e, ekran değişimi yapmadan daha düşük maliyetlerle e, bu flex kabloyu değiştirerek sorununuzu çözebiliyoruz. Ee, dediğim gibi bu zamanla oluşan kronik bir sorun. Ee, cihazınızda hiç görüntü alamıyorsanız veya Dikkatli bir şekilde baktığınız zaman e, herhangi bir telefon ışığıyla vesaire baktığınız zaman bu arka planda e, karanlık bir görüntü vardır. E, ama hiçbir şekilde ışık yanmıyordur. Veya bu ekranı oynattığınız zaman görüntü gidip geliyordur. E, bu tip sorunlarda bize ulaşabilirsiniz. E, videonun sonunda biz e, adresimizi, anlaşmalı karı kodumuzu WhatsApp numaramızı paylaşıyoruz. Dediğim gibi bu tip sorunlarda genelde maliyet yüksek ee, maliyetleri yüksek çıkıyor. Ekran değişimi vesaire size önerebiliyorlar farklı servisler. Ama biz bunun flex kablosunu değiştirerek sorunumuzu çözebiliyoruz. Hem e, diğerine daha uygun maliyetlerde bir e, masrafınız çıkıyor ve garantili bir işlem oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun sonuna beğeni paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. The sunshine sun sparkle pink and blue, playgrounds will last if you try to ask, is it cool?